Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün günlerden 10 Nisan 2016, yani geçen videoda da belirttiğim gibi 23 Nisan çekilişinin duyuru videosu. Ancak çekiliş konusuna gelmeden önce sizinle paylaşmak istediğim bir nokta var. Bildiğiniz gibi bu hafta kanalımız 5000 aboneye ulaştı. Bu çok güzel bir haber. Kortan Korkmaz isminde bir arkadaşımız da ismini yanlış hatırlıyor olabilirim. Aşağıda paylaşacağım gibi olduğunu. Kanalımıza bir yorum yaptı. Bu yorum beni çok mutlu etti ve çok duygulandırdı. Yorumunda şöyle demiş: 5000 abone eşittir 5000 kardeş. Bu çok doğru bir saptama. Çünkü ben bu web sitemizi ve bu kanalı kurarken tam olarak bu duygu ve düşünceler içerisinde kurmaya çabalamıştım. Her ne kadar içeriği ben oluşturuyor olsam da bu kanalın bu hale gelmesinde siz vesile oldunuz arkadaşlar. Buradan hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi beklenen konuya geri dönelim. 23 İhsan çekilişi. Bu çekilişimizde sizlerle beraber bir önceki videomda yapmış olduğum hayata kalma düdüklerinden birkaç tane. Ve daha önceki videolarımda yapmış olduğum, tanıtmış olduğum Montezum açarası, Magnezyum çubuğu, Cep sobaları ve bolca yapacağımız kumaş kömüründen dağıtacağım. Çekiliş şartlarını aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oradaki şartların yerine getirebiliyorsanız siz detaylar arasında girmemiz için hiçbir neden yok çünkü yine her çekilişimizde olduğu gibi bu çekilişimizde de bir yaş sınırlaması olmayacak. Şimdilik söyleyecek başka bir şey kalmadı. Hepinize şimdiden bol şans dilerim. Videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bu videoyu paylaşmayı ihmal etmeyin.